Barkan insansız kara aracı 7.62 mm veya 12.7 mm makineli tüfek veya 40 mm bomba atar da Barkan'ın üzerine entegre edilebiliyor. Gerekirse Barkan çeşitli keşif sistemleri de taşıyabiliyor. Herkese merhaba ben Tol Gözbek. Geçtiğimiz günlerde TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta iki savunma ürünümüz rol aldı. Bu iki sistem biri Barkan insansız kara aracı, diğeri de Baha Bulut altı insansız hava aracı Havelsan tarafından geliştirilmişti. İçinde yapay zeka teknolojisi vardı. Ve bu dizide iki projede Barkan ve Bahada Türkiye'nin istiklal projeleri olarak adlandırıldı. Peki istiklal projesi nedir? Geleceğin teknolojilerinde neden yapay zeka bu kadar önemli? İşte bu videomuzda bu iki sistem üzerinden yapay zekaya bakacağız. Havelsan biliyorsunuz bir simülasyon merkezi Türkiye'nin yazılım evi neden bu iki sistemi geliştirdi? Birlikte inceleyeceğiz. Türkiye'nin istiklal yani bağımsızlığında tabii ki savunma sanayi ürünleri büyük önem taşıyor. Ama birçok teknolojide istiklalimiz yani bağımsızlığımız çok önemli. Bu yolda en önemli konuların başında da yapay zeka geliyor. Çünkü gelecekte... Birçok teknoloji yapay zeka odaklı olacak. Yapay zekaya giden yolda atılacak teknolojik adımlar büyük önem taşıyor. Havelsan 25 yılı aşkın süredir çok farklı simülatörler geliştirerek bunları ürünleştirdi. Örneğin uçak simülatörleri için en önemli konu otopilot sistemiydi. Yazılım kabiliyetiyle otopilot otonoma doğru kaymaya başladı. Otonom teknolojiler çalışmaları farklı bir boyuta taşıdı. Barkan ve Baha, Havelsan'ın dijital birlik konseptinin önemli birer parçası. Savaşların geleceğinde dijital teknoloji yatıyor. Otonom, insansız sistemler karadan havaya, denizden deniz altına insanlı birliklerle birlikte görev yapacak. Savaş alanında öncelikli olarak tehdidi insansız sistemler tarayarak bulacak. Karadan havaya, oradan çok yüksek irtifaya ve uzaya elde edilen istihbarat ve bilgi hızla paylaşılacak. Askerin gözünden tüm gelişmeler komuta kontrol merkezine anlık olarak gönderilecek. Doğru bilgiyle karar hızla alınacak. Emir anında sahaya iletilecek. İşin bu aşamasında devreye Havelsan'ın geliştirdiği komuta ve kontrol sistemleri geliyor. Havelsan kara, deniz, hava araçları için farklı farklı komuta sistemleri geliştiriyor. Ve bunlar özgün ve milli sistemler olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapıyor. Aynı zamanda Havelsan bu sistemleri ihraç ederek çok önemli bir savunma sanayi ihraç başarısına da imza atmış durumda. Türkiye'ye dijital birlik konseptini getiren Havelsan bu yapının yazılımından yapay zekasına dijital tarafını oluşturuyor. Yani aklını koyuyor. Oluşturulan bu yapıda insansız sistemler büyük önem taşıyor. İşte onlardan ilki Barkan yaklaşık ağırlığı 500 kilogram olan Barkan Paletli bir ika yani insansız kara aracı. Gün geliyor üzerinde silah taşıyor. Gün geliyor robotik kol veya alıcı sistemler yardımıyla Barkan riskin yüksek olduğu alanlara giriyor. Topladığı veriyi aktarıyor. Gerekirse üzerinde 7.62 milimetrelik silah sistemini kullanıyor. Yük taşıyor, yük çekiyor, gece ve gündüz görev yapıyor. Barkan'a ilk sipariş savunma sanayi başkanlığı tarafından verilmişti. Halen SSB çok küçük kara araçlarından çok büyüklerine farklı IKA sistemlerini, projelerini birlikte yürütüyor. Barkan için ilk sipariş Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan geldi. Savunma Sanayi Başkanlığı Türkiye'deki aynı İHA'larda olduğu gibi farklı boyuttaki IKA sistemleri için değişik projeleri sürdürüyor, devam ettiriyor. Bunlar arasında çok küçük sistemler de var. Barkan gibi orta boy sistemler de var. Daha büyük insansız sistemler de var. Barkan bu açıdan tam bir orta noktada. Hatta bu imza töreninde enteresan bir görüntü ortaya çıkmıştı. Barkan otonom yapısıyla Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demiri törende izlemişti ve bu anlarda işte böyle yansımıştı. Testlerini tamamlayan Barkan çok yakın zaman içerisinde güvenlik güçleri tarafından kullanılmaya başlanacak ve saha tecrübeleri de Barkan'ın üzerine yansımaya başlayacak. Bu alanda Türkiye Nasıl İHA'larda yeni bir sayfa açtıysa IKA yani insansız kara araçlarında da ben yeni bir sayfa açacağına inanıyorum. Dijital birliklerde yerden gelen bilgi gökyüzüne bulut alta İHA sistemi Baha ile aktarılıyor. Baha dikine kalkış ve iniş kabiliyetine sahip. 5000 metre irtifaya kadar çıkabiliyor. Kamerası ile görüntüleri alıyor. Büyük İHA'lar gelinceye kadar alanın tüm operasyon fotoğrafını çıkartıyor. İster komuta kontrol merkezine isterse de sahaya aktarıyor. Örneğin Baha milli muharip uçak hizmete girdiği zaman o aldığı saha fotoğrafını, operasyon fotoğrafını MMU'ya aktaracak. MMU'nun 5. nesil bir savaş uçağı biliyorsunuz. Pilotu sadece uçağını uçurmuyor. Pilotu aslında bölgedeki insansız sistemleri komuta eden bir komutan rolünde. Uçağını uçuruyor ve aynı zamanda bölgedeki insansız sistemleri havadan kontrol ediyor. Bahanın çektiği görüntüler milli muhareb uçağı aktarılacak ve milli muhareb uçağın pilotu anlık olarak karar verebilecek. Bu da çok çok önemli bir yetenek. Bu arada hatırlayacaksınız, geçtiğimiz haftalarda da Bahanın testine katılmıştık ve videoyu sizlerle paylaşmıştık. Orada genç mühendislerimizle görüşmüştük, konuşmuştuk ve onların gözlerindeki ışıltıyı. O projeyi duydukları heyecanı sizlerle paylaşmıştık. Bu açıdan Havelsan, bu iki proje Barkan ve Baha'nın Havelsan açısından önemi çok büyük. Gelelim Baha projesindeki son duruma. Bulutaltı insansız Hava Aracı Sistemi Baha halen güvenlik güçlerimiz tarafından sahada test ediliyor. Saha test dediğimiz zaman gerçek şartlar. Tabii ki testleri de yapan güvenlik güçlerimiz. Ben Baha'nın da kısa süre içerisinde seri imalatıyla birlikte e, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Güçlerimizin envanterine gireceğini düşünüyorum. Sonuç olarak Barkan ve Baha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceğini temsil ediyor. Yapay zeka bu konuda önemli bir rol sahip olacak. Ve siz yapay zekaya sahip olmanız takdirde istiklalinizi, bağımsızlığını kaybediyorsunuz. Bu savunma projelerinde böyle. Diğer teknolojilerde, diğer konularda da benzer bir durum söz konusu. Sonuç olarak Havelsan belki Barka'nın paletini yapmıyor veya Bahan'ın o dönem pervanesini yapmıyor. Ama bu sistemlere yapay zekayı koyuyor, yazılım tecrübesini koyuyor, teknolojisini koyuyor, komuta sistemlerini koyuyor. Daha doğrusu Havelsan bu sistemlere aklını koyuyor. Siz bir sisteme aklını koyabildiğiniz sürece güçlüsünüz. Eğer o aklı koyamıyorsanız zaten bağımsızlığınız da gidiyor. Bu konuda tekrar tekrar ben altını çizmek istiyorum. Gelelim Teşkilat dizisine. Teşkilat dizisi Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından gerçekten büyük destek veriliyor. Zaman zaman bakıyorsunuz değişik yerli ve milli savunma projeleri, savunma konusuna çıkan ürünler tanıtılıyor ve konseptlere dikkat çekiliyor. Gençler bu açıdan Savunma Sanayi Başkanlığı açısından çok önemli. Çünkü... Hem bu konseptlerin akıllara oturması hem de gençlerimizi bu sektöre sevk edebilmek, yeni projelerde onları görebilmek için bu tür diziler büyük önem arz ediyor. Evet bu videomuzda TRT1'in Teşkilat dizisinden başladık. Barkam ve Bahay'ı anlattık ama arkalarındaki yapay, zekayı, teknolojiyi biraz olsun dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve video yayınladıkça size bildirim düşmesini istiyorsanız hemen o sağ altta bir çan logosu var. Oraya tıklayın bildirimler cep telefonunuza veya bilgisayarınıza düşsün ki bizim videolarımızı Kaçırmayın soracak sorularınızı lütfen yorum olarak bu videonun altına yazabilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz Tolgozbek.com sitesinde bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.